Öyle. Mimarım ben. Evet. <gülüyor> şaka. Evet. Herkese çıksana. <gülüyor> çıkmıyor şaka neyse ben Artık video geçelim Eğlendik. Güzel. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif kanalımda hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte çok güzel bir video çıkeceğim ama tek değilim. Biri var yanında. Bu arada sizi kanalda ve videomda ağırlamaktan çok mutluluk duyarım. Bir şey içer misiniz? Örünüze bir sehpa çekeyim ben de size bir şey ikram edeyim. Neyse bugün en iyi arkadaşım Selin ile birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz. Videosu yapacağız. Zaten siz şu an e, kayıtta alıyorum bu görüşmeyi. FaceTime görüşmesini. Oradan da görebilirsiniz. Ama ben yine de telefonu göstereyim dedim. Şimdi... Soru hazırladık. Toplamda 40 tane sorumuz var. Birkaç tane ek soru daha yazdık. Ne olur ne olmaz. Bu arada benim gözüm çok kötü arkadaşlar. Bakın. Arpacık çıktı. Bakın hastayken bile size video çekiyor. Video su kalmadı. Neyse. O zaman sorularımızla başlayalım. Ben, ben notlara yazdım. <gülüyor> doğru doğru. Selin. İşte, evet evet. Selin bir dakika ekranı büyüteyim. Evet. Evet. Kendisi benim en yakın arkadaşım olur. Ama e, bu kadarla yetmez. Evet, tanıt. E, adım Selin, soyadım Ankan. Elif'in en yakın arkadaşıyım. Hı <gülüyor> hı. E, aynı sınıftayız. Kaç e, yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. Aynen. O kadar, çok güzel. <gülüyor> tamam, çok teşekkür ederiz. Ben zaten tanıyorsunuz. O zaman hemen başlayalım. İlk kim başlasın? Taş kağıt makas yaparak belirleyebiliriz taş kağıt makas Kaoneyse. Kağıt makas. Yok artık. Bu kadar da fazla. Taş kağıt makas. Selin. Bir daha, bir daha tamam. Tamam. Taş kağıt makas. Evet, başla kolay en sevdiğin renk. renk mordur Abi, doğru cevap. Mor. şimdi ben benim mm, en sevdiğim içecek nedir en sevdiğim içecek çay tamam, <gülüyor> Ben her gün uyanım uyanmaz akşamları <gülüyor> böyle çay içmeden duramam. En sevdiğim çay. Bir dakika İçimi yapacağım da. Evet böyle bir aydınlanalım. Çay'a ben bayılırım. Evet. Evet. Terin, yani. Dinliyoruz. Evet. Bu savaşsana. Eyvah. Biliyor muyum? Hay. Ama bileceksin. Biz serinle yaklaşık bir yıldır tanıştığımız için çok evet. bir fikrim yok. Hiç ameliyat geçirdim mi? Evet. Doğru. Ee, hatta açıklama yapıyorum şimdi. Ee, benim e, küçükken nefes sorunum vardı. Nefes sorun? Nefes sordun? O yüzden benim şuralarda bir şeyimi aldılar. Hı. Hmm. Yani anladım. Anladım. Ama şu andayım. Hatta e, bazen gene şu oluyorum. Sağ uyuyordum. Mesela uyuyken birazcık yanım çıkıyorum o yüzden sağa yatıyorum daha iyi nefes almak için Anladım çok geçmiş olsun <gülüyor> Ama bak bildim Evet bildim Tamam şimdi ben e, Bunu bilmeyebilirsin Ama bile de bilirsin hiç bir yok Bir adada mahsur kalırsam Yanıma alacağım üç şey nedir? Üç şey Evet e, Bence birincisi ben Bence Tamam birincisi ben tamam. ikincisi çay ee, üçüncüsü ne olabilir ki kibrit. Şöyle iki çok yaklaştı. seni alırdım, ailemi alırdım ve çayı alırdım. dördüncü şey de telefon tabeti. Ama onları bu üçü almadım çünkü adada mahsur kaldığımız bir adada, Deniz'in ortasındaki bir adadan bahsediyoruz Burcu. Orada internet ne arar diye düşündüm. O yüzden ilk üçü almadım. Güzel. Evet. Sıra sende. Tamam. Benim en çok mutlu eden şey... Seni en çok mutlu eden şey. Evet. Yani bilmiyorum. Birkaç tane söyleyeceğim o yüzden. Oyun oynamak seni mutlu edebilir. Video izlemek, Pikuy izlemek seni mutlu edebilir bak. Pikuy izlemek seni mutlu eder. Doğru mu? Ben, ben de konuşmak. Tamam. Ama Pikuy izlemek de mutlu eder değil mi? Yani Beni en çok mutlu eden şey ailemlere film. Tamamdır. Şimdi benim, benim en en en çok sevdiğim film. Hangisidir? Nedir? <gülüyor> Scooby Doo Tebrikler Tebrikler Gerçekten tebrikler Scooby Doo'ya bayılırım Korkunç filmler bayılırım Harry Potter'da 2. sırada gelir Neyse <gülüyor> devam ederim. Evet bunu hiç bilemediğini düşünüyorum Ben ki bilemiyorum yani. Ayakkabı numaram ne? Ooo nereden bir şey hmm. 36 35. Evet, 30, evet, 35. Benim 35 36 değişiyor. Ne hakkı 33'üm sanılır? Doğru evet, evet. Bizim, Yine sayılır, evet, şimdi Yine bildiğim sayılar. Evet. Şimdi Tanım biliyor muyuz? Hiçbir evet. ne yok. Evet, yok. İyi gidiyoruz. Evet, hadi bakalım. Şimdi, benim en derin derin korkum ne? Repertuarlık arasında anlatmıştım. Bir ipucu vereyim. En derin korkum. Sen kurla cool yapım. Birazcık ipucu verebilir miyim? İpucu verme hakkımı kullanıyorum. Yatak, uyumak. <gülüyor> tamam, iki kelime ettim ama bakın, en, sayılmaz. En, en derin korkum şu. Evet, en derin korkum. <gülüyor> son hep yatağa, küçükken yatağın kenarını yaparsınız. Ya şey yapar mısın? Çünkü senin birisi çek, çek diye öyle bir şey. Evet, ben açıktım arkadaşlar. E, yatağımın herhangi bir köşesinde, herhangi bir yanında eğer duvar yoksa ben o yatağı yapmakta birazcık zorluk çekerim. Şu anki yatağım öyle ama buna yavaş yavaş çalıştım. Şöyle ben eskiden çok korku filmleri izlerdim. İşte Scooby'de olsun, Harry Potter olsun. Bu yüzden yatağın arkasından sanki biri gelip beni çekecekmiş gibi. Bana zarar verecekmiş gibi düşünüyorum. Bu yüzden iki yanında duvar olmayan bir yatakta uyumakta zorluk çekerim. Ama senin doğru bildiğine es devam edelim. Evet. <gülüyor> ne zaman ve nerede konuştuk? Şöyle. Ee, şimdi yani biz bir yerde tanışmadık. Biz telefonda, Whatsapp'ta tanıştık diyebilirim. Bildiğiniz gibi online arkadaşlıklar kuruluyor bu dönemde. Peki evet, ne zaman tanıştık biz ne zaman onu saydık. İşte onu bilmiyorum. Eylül. Eylül 27 Eylül. 2002'a. Ya bak bildim yine de. Eylül işte. Evet tamam. Tamam Eylül şey. Elif merhaba ben Beşha Selin. Mesajıyla <gülüyor> tanıştık. Evet Selin yazdı ona. Elif merhaba ben Beşha Selin. Beşha'dan Beş, Selin, Selin dedi. değil. Ben göstereyim mi göstereyim mi? Neyi? Ha gösterebilirsin evet. Evet. <gülüyor> Ay anladım. Şimdi ee, mi? E evet. Şimdi şöyle bak. E, bir de şey sen demiştin ki ne demiştin? Kaydettim dedim. Ben kaydettim diye o kadar mutlu olmuştum. Ay ya senin ismini kaydettim diye mutlu olmuş. Neyse. Evet şimdi ben. <gülüyor> şimdi e, bir sorumuz var. Onu o da benim adım ne anlama geliyor ama bu tamamen sözlük dair ile ilgili olduğu için bunu es geçiyorum. Ve hiç evcil hayvanım oldu mu? oldu mu veya var mı sorusunu soruyorum. Bu senin için çok kolay bir şey. Aşırı kolay. Evet. Var e, bir kuşum var. Sarı adı da mıçır. <gülüyor> çok evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi şey, Evet bu sen. Bu kolay. Bunu, yani bunu bir Tamam bileceğim bileceğim. En sevdiğim yemek. Mantı. Doğru. Bilim mi senin arkadaşlıklar? Ben çıkaracaktım. <gülüyor> evet ben soruyorum. burcum nedir? Bugün konuştuk daha. Oğlak. İnanççi keçi. Ben de inanççi keçi demiştim. Evet. Hatta biraz önce konuştuk ya. Evet, evet. sen de. En, en kızdığım şey. En çok kızdığın şey mi? Mesela bir tane örnek vereceğim. En çok olduğunu düşünmüyorum. Ama e, katın tavrı çok gıcık olursun. Ne tavrına? Katın tavur. Roblox. Ama bilmiyorum. gıcık olursun. Tam olarak en çok sinirli olduğu şey bilmiyorum. Ne? Benim en çok sinirli olduğum şey kendime anlatamamak. Hmm. Evet. Ya da birinin beni anlamaması. Ben bazen seni anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Sor bakalım. Önüne bir müzisyen mi? Yoksa oyuncu mu olmayı tercih ederim? Ya yani müzik benim sesim. biliyorsun mu? Ben Ama bence, oyunculuk. Bence oyuncu olmak istedim. Evet. Oyuncu. Kesinlikle oyuncu olmak istedim. Bu iki seçenek arasında. Müziğe yetenekim yok. Sesim kötü. Oyuncu olmak tercihim olurdu. Evet. Hangi müzik türünü severim? Pop müzik. Doğru. Genellikle Doja Cat falan dinliyorsun. Duşlar dinliyorsun. Evet. Adaptlı kadınlar dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet. Çok tatlılar. Gerçekten çok tatlılar. <gülüyor> çok tatlılar gerçekten. Evet, neyse. Ben de soruyorum. hadi. Benim tam adım ne? Genellikle Elif ismim kullanıyorum ama benim ikinci adım da var. Üçüncü adım, üçüncü saydım var. <gülüyor> Abartmayayım. Evet, Elif Azra Erdoğan. Evet ama siz bana Elif deyin lütfen. lütfen, lütfen Elif. <gülüyor> Aile Mazra diyor ama ben Elif seviyorum. Neyse. <gülüyor> evet sıra sende. Ortak şarkımız nedir? Ortak şarkımız yok bizim sanma. Ya var. Dünya tek biz ikimiz. <gülüyor> Sonunda yani böyleyim yani yani. Nasıl? Dünya tek biz ikimiz. Kim? Sırdaşımsın. Bir kim? Kim? Sen en büyük arkadaşım olur. Kışın ödülü altı üst ederiz. Dünya tek biz ikimiz. Benim sesimin de berbattı. Burada görebiliyorsunuz. Duyuyorlarmış şu anda Duyuyorlardır arkadaşlar Ses bul <gülüyor> Hayat Kalkıtma beni Yanımda sen varsın Düşersin, sen <gülüyor> Ağlasan, etsin, <gülüyor> sarmalar Kimseden utanmayız <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır tamam. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle yapacağız. Video bayağı uzadığı için e, toplamda iki soru senden iki soru da benden alacağız. Dört soru sonra bitireceğiz. Evet. Peki seçebilir miyim? Tabi. Burada. Hı hı. Benim bir tane daha çekebiliriz. Daha mı? Güzel like gelirse ikinci bölüm de gelecektir yani ha. arkadaşlar lütfen. <gülüyor> bir cilt hastalığım var mı? Var egzaman var. Doğru. Evet egzaması varsa eline. Evet, flaş, flaş, flaş. var seninle. <gülüyor> evet flash flash flash arkadaşın egzaması var. Flash flash flash. Evet şimdi ben izlemekten hiç bıkmayacağım bir film söyle bana. Puskabiduuu. <gülüyor> Puskabiduuu. <gülüyor> <gülüyor> yani. evet, şimdi sıra sende. Hmm. Tamam, en büyük hayalim nedir? şöyle en büyük hayalim modacı olup e, aynı zamanda da yüzmeci olup yüzme yarışlarında giyeceğim kıyafetleri kendini tasarlamak bir tane daha var onu bilmiyorum ee, ben Erkekler, ya yüzmede erkeklerin ve kadınların e, derecelerini geçip dünya birlikte olmak istiyorum. Bak onu hiç söylememiştim bilmiyorum ama. Evet. Öğrenmiş oldum. Evet. Son olarak ben soruyorum ve bitiyor. En sevdiğim film kahramanı kimdir? Aynı zamanda bu bir şarkıcı. Aynı zamanda bu bir youtuber. En <gülüyor> Baksay. Enes Batur, Yurtup, Budur, Enes <gülüyor> Batur, Çocuk <çık. gülüyor> diye en eski şarkısında burada söylemiş olduk. O zaman videomuzu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için, kanalıma konuk olduğunuz için, benimle birlikte çay ve kahve içtiğiniz, sepahınızı önüne çektiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoya like atarsanız, kanalıma abone olursanız, yorum atarsanız ve bildirimler açarsanız, <gülüyor> bitti uyarlar. Ee, bu serinin... Bu videonun daha doğrusu seri olmudla ikinci bölümü gelebilir çünkü daha birbirimizle ilgili bilmediğimiz ve öğreneceğimiz çok şey var arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay bay bay görüşmek dileğiyle görüşürüz bay bay evet asgärsın aramayı kapatacaktım alışmışım <gülüyor> bye.